Söndüreceğiz diyorsunuz yani Teşekkür İçine ee, insan olmadı, baktım insan yok muydu, bayrağı gördüm, ee, bayrağı çarptım, insan necə önəmliyse bayrağı çok edər önəmlidir. Çabuk çabuk çabuk çabuk. hızlı şekilde. Hızlı şekilde geliyor. Çabuk çabuk. İnşallah. Çolaya yap ya. Aramaya bize kalmadı. Şuradayım. Bana bayram ya. Ben biraz güç. Çabuk iki kişi Çimen, Çimen. Gel, şu an yangın içinde kaldık. Eller, elimizle müdahale etmeye çalışıyoruz yangına Hava desteği yok, hiçbir şey yok. Bakın. Ellerimizle müdahale etmeye çalışıyoruz şu an. Durum çok kötü. Acil uçak lazım, acil hava desteği lazım buraya. vatandaş elleriyle müdahale etmeye çalışıyor yangına. Kaçamıyoruz şu an burada, kaçamıyoruz. Dur, dur, dur. Daha üstte arkadaşlar var. <Gülüyor> yanı kremi, ayranı, su istiyorlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Şurada iki kişi var. Ne şapıyorlar ha? kimdeydi? Kim kim kim hadi güneybetten hadi. Kremlerden hadi. hadi. Tamam. Bu ne ya? Hadi arabe, arabe. arabe koş koş. Rastgele hayır, hayır hayır hayır bas bas bas bas Allahım Allahım yarabim yardım et Allahım yardım et Allahım yardım et Allahım yardım et arkadan gelenlere yardım et hızlı git diyor. Bu yere inmeden buhar olacak, gene yüksekten bıraktım. Anayaa bölgesi şu an çalıştığımız yer maalesef emeklerimiz şu an görüyorsunuz maalesef ve emeklerimiz evet, türlü oldu. Döndüriyiz mi? Kaç gündür buradasın abi sen? Yoruldum. Yoruldunuz.